Selam Gamerlar, geldiniz. Bugün size arkadaşlar, yepyeni bir video tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Ee, Gördüğünüz gibi yine bu tır altta hesabımızın içindeyiz. Bu hesaplar köteş sebeple karakterlerimizi alacağız. Yine Süper Sada falan bağladım. Sonra bu hesabı kasıpszlara çekişe vereceğim benim arkadaşlar. Ee, bu pasta biraz, 2 tane kutumuz var burada biraz karakterimiz falan var şapın alacağız şimdi ilk karakterimiz direkt savaşçı buldan başlayarak alalım e karakterimiz döne döne geliyor arkadaşlar çok güzel bula aldık şükürlerle de alalım çok iyi artık brawl passı rahat bir şekilde kasacağız. bu arada bilgisayar dondu güzel şöyle çıkalım alalım barley'imiz döne döne geliyor arkadaşlar <gülüyor> güzel Büyük bir döne döne geliyor. Şimdi savaş kursuna da açıyorum. Hadi bir karakter. Abi bu hesap çok şanssız arkadaşlar. Altı karakteri var. Bulun da biraz. A, bulun kostümünü alamıyoruz. Zamanı dolmuş. Magabe. Bir şey var mı burada? Yok. Burada bir şey var mı? Hemen bakıyorum. Biraz görev yapalım. Bulun bir görevini bulalım hemen. Ulu 30 düşman yok. Çok easy bir şey hemen yapalım. Arkadaşlar şöyle yapacağım. Elmas kapmaca gireceğim. Sıfır kupa olduğu için de herkes direkt elmas kapmaca vuracağım arkadaşlar. Ee, biraz taktik yapacağız. Bu arada şu alakamız var. Aşağıdaki... Ah! Lan! Oha! Oha! Lan! Lan ne oluyor? Lan oyun baka girdi arkadaşlar oyun baka girdi. Abi ne oluyor? Lan ne oluyor? Abi ne oluyor? Oyun baka girdi Abi ne oluyor? Arkadaşlar oyun baka girdi. Abi yo, ne oluyor lan? Abi bug oldu arkadaşlar oyunda bug var. Lan ne oluyor? Ta tamam, ben gidiyorum. Bayağı bir kişi aldık zaten. Ben yine kilo oynayacağım biraz. Tamam. Abi bug oldu oyunda ne oluyor ya? Oyun baga girdi arkadaşlar. Kaç kere aldım ben? Oo 9 ke. kere. Çok 2 kere de bir takmış olacağız. Arkadaşlar Abi WhatsApp'ı falan açmışım. Çalıştır. Yuh. Abi bir dron bir video çekiyoruz. <gülüyor> Abi inşallah bir daha baka girmez. Abi bu ne? Arkadaşlar oyun bug'da. Oğlum oyun bug'da la. Tamam dur. Mouse nerede? Mouse'u da. Kesinlikle Primo gelecek bir yerden Abi ne oluyor? Ne de abi ne oluyor ama bakın. Ya arkadaşlar, video ben video konusu diye ararken böyle bir video çekiyorum. <gülüyor> abi adamlar beni görüyor. Ben adamları göremiyorum. Nasıl oluyor? Bak var. Şurada Frank müzik çalıyor. Abi bug var oyunda. Ya da bende bug oldu. abi. Beni lan bura. fikri de ben aldım değil mi? Çok iyi. Bak, lan lan anı da ben aldım. Bunu tam. Bunu ben aldım, güzel. Abi, bakın oyun bug'da abi nasıl bir şey bu? Oyun bug'da. Abi ne oldu bugün ha? Çözemedim Güzel. Bir savaş topu girelim mi arkadaşlar? Ben sabahalım savaş topunda aynı şey olacak mı? Abi oyun elmas kapmaca da bug'da. Abi bu ne? Önümü göremiyorum. Ne oluyor lan? What? Arkadaşlar bir dakika Şimdi bazı arkadaşlar inanmaz Gerçek olduğuna montaj diye Ben şunu telefondan bir kaydını alayım Montajda koyarım Arkadaşlar şu an ben kamerayı çekiyorum Görüyorsunuz gördüğünüz gibi ee... Aa o gitti Kesinlikle montaj yok arkadaşlar ben kamerada çektim Ne olur ne olmaz Belki bazı arkadaşlar inanmaz Sahtekar falan yalancı inekler. Abi bu ne ya adam aldım oturuyor ben şu an abi <gülüyor> <gülüyor> önüme gelmiyor oyun <gülüyor> bu bir dakika benim nerede olduğumu biliyorlar mı biliyorlar tam maçı yendik de abi bu ne abi ne oluyor? Abi toplam kaç kilo aldık biz la? Ona bakalım, şu kutumuz var onu açalım. Hadi lan bir karakter. Vana alan bile o. Bak hissediyorum arkadaşlar hissediyorum Mortis. <gülüyor> abi Mortis. Arkadaşlar hiç be hesabım var. Mortis yok. Oyuns oluyorum. Şu görevimize bir bakacağım. Arkadaşlar oyun bug'da. Abi. Abi. 12. 12'yiz. Tamam. Elmas kapmaca da arkadaşlar ben alırım. Ee, sen hesaplaşmanın 3-4 kil en fazla arkadaşlar. Elmas kapmaca da 5-6 fazla daha alırız ama ben önümü göremiyorum. Abi ne oluyor? Yoksa bu özellik mi geldi yeni oyuna? Yine özellik geldi de benim mi haberim yok arkadaşlar? Yorumlara yazın ya. Abi ben ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Bu ne abi ya? Güzel bayağı da bir kill aldı. Abi ne oluyor? Aga ne oluyor lan? Ya ben de şu an maçı kazanmaya oynamıyor. Kilo oynuyor. La ben öldüm. Lan lan. Lan, lan. Aaa İnternetle gidiyor Arkadaşlar Saat kaç? biri dört geçiyor şu an saat Abi İnternetimle gitti Bu internet de bir aldım Abi yut takımı ben taşıyorum. Yine bayağı bir kill aldık Abi killimi çaldı bir maç daha oldu. Ama bende hala bir bug var. 10 dakika olmuş o bu arada. Kaç kill aldık? Şunu bitirdim. Abi Kaç kill aldığımı göremiyorum şu an. O kadar fazla görev var ki. Bu değil, bu değil. Bu değil. Bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil, bu değil, bu değil. Bu değil, bu değil. Ha bu. Tamam. 8 kilo almışız. Oha wow, 8 kilo bayağı iyi. Tamamlamış mıyız burayı? Mega kutu açalım Video sonunda. Lan 330. Güzel ya sonra maç falan daha atarız biz. Tamam. bir maç daha atalım bakalım. 10 kilo almam lazım arkadaşlar. Bu video biraz uzun olacak ama video sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Abi başı Gözlerim gitti şu renk görmekten, önüme bile göremiyorum Allah'tan mapi az çok biliyorum Yine gelin map ama Herhalde bu, bilmiyorum hiçbir şey gözükmüyor ama Bak killimi çaldın ya abi ya O benim killim psi Aa öldüm. Hani <gülüyor> i̇şte ben şey yenilmemizi istiyor. Biraz elmas kaybedelim ki daha fazla uzun sürtün maç bize kil alar. Gel. Lan. ben lan, lan. bas artık. Aldım mı onu aldım. Çok güzel. Bayağı bir kil aldık ya. Bir 4-5 kilo oldu şimdiden. Abi bizim yenmememiz lazım. Aa internet gitti. Bunu da aldım. Ben öleceğim arkadaşlar, ben ölüyorum. Öldür beni. Öldür. Allah kahretsin. Bir adamı alamadım. Abi. Yendik bunu da. Aa, yıldız önce hep ben oluyorum. Hayır son dört gün Fes etmeyeceğiz arkadaşlar son dört gün Bu maç zaten sonları bu Neyse arkadaşlar cidden böyle bir bug ben hayatımda görmedim Abi, başı, abi gözlerimi çok yordu bu ekran Abi dur afk kaldım tamam oğlum anladım lan tamam lan Aga aldım Bu bir Bir kill aldık İki kill iki kill daha aldım lan bitiyor Üç kill Abi üç kill aldık şu orana kadar Bir kill daha alırız büyük ihtimalle Allah. Aldın mı lan? Aldın mı? Alamadım. Onlara canları bir hemen ben şöyle bir uçayım. Aldım. Güzel ya. Ben bir de oynarken arkadaşlar mouse'u kaybediyorum. Şu ekrana bak. Şunun bari dur SS'ini alayım. SS'ini almayı unutuyordum. Ya dur şurayı alalım Abi geri zekalı mısın? E ee, biz bunları Alırım ben de Lan ultiye ultiye at no. Yenilmeyak maçı, helal Ortalık birbirine girdi lan Laaayy Ben yedim için yav aldık ama Allah Allah Yenildik. İlk maçımıza yenildik. Abi ben öküz gibi kill aldım bu arada. Oha! Bir dakika arkadaşlar. Ben Şunun bir ekran görüntüsünü şey yapayım. Aaaa Tamam. Bu ekran görüntüsünü aldım. Çok güzel. Şimdi. 4 lan ne? Ah, Rosa. Çok güzel. Aa. Lan biz de onu, işte. biz ne, ne olun lan Biz sen de istiyoruz bu gelmiş. Hüzene veriyor. Çöp. Neyse arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. Bugün 3 karakter çıkardık ve hesabımız baka girdi arkadaşlar. Neyse bugünükten bu kadar. Bu Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.